Merhaba dostlarım ben Serdar ve Sanrasa baştan hoş geldiniz bakalım her şey okay mi disk alanımız var ee, kayıttayız her şey okay hoş geldiniz evet Sanrasta en son bir şeyler yapmıştık ee, yan işler falan yapmıştık yeni görevler falan yapmıştık vuzidan ee, devam edelim bari biraz vuzinin görevlerini yapalım çünkü diğer türlü kendinde silah o güzel silahlar varmış ama neyse. Evet, bugün Vuzu ile azıcık e, takılalım. Biraz değişiklik olsun. Hep aynı kişiler, aynı kişileri görmek, hep Sezar'ı görüyoruz, Cihan görüyoruz, Tutu görüyoruz. Azıcık canımız sıkılıyor. Şöyle bir güzel yüzlü insanları gördüm bari. Bir şey yapalım. Eee, ondan sonra bakarız nereye gideceğimize. Değil mi? Öyle. Şu an ne yani hareket yaparsam yapayım sanırım buraya gireceğim. Evet. Geriye gittim ama. Betty dükkanı. Öylece mi lan? Yani Boozy'yi görmeye geldim. Dediğin zaman öylece yukarı girebiliyorlar mı? Mesela bu bu karakterleri hiç sokakta görmüyoruz ha. Bunlar hep böyle bir sinematik falan kullanılıyor. I'm I'm yes, right blind but we was just racing cars last week yes i know he's blessed with unbelievable good fortune okay that would do anything for him we call him our lucky mole i that güzel oldu okay aklıma tutacağımız sanırım ilk kez oyun oynuyorum bu 15 20 gündür bu arada Kırbıslı hiç evet. oyun oynamadım bu Kırbıstan döndükten sonra çektiğim videolardan o yüzden böyle traş olmamış bir halimi görüyorsunuz. Ah, Ham, işlenmemiş. Ay hey, no, Güzel sanat arkadaki. Güzel. Dağ bulutu. Taraf. Bizim yaylalakiler de öyle diyorduk. Ne güzel ya. Arkada bir şeylerin değişmiş olduğunu görebilirsiniz, küçük küçük detaylar değişmiş olabilir. Ama varmış, ama Çok bir şey yok herhalde. Neyse, dur bakalım yani güçlenecekler neler oluyor. O. Aha. Aha. Ve Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Elim bakalım gereksiz şiddet. Şurada kılıça ne kadar birden Büyük... falan yapılmış bir gibi. <gülüyor> Mountain Cloud Boys'un şeyine bak Allah aşkına. Yayla çocuklarının patronuna bak ya. Benim arabam yok diyor şu an. Benimki tamirde diyor. <gülüyor> Anladım. Mol timer. Şurka. Ben ya bence anladım, anladım hocam. Bizdin ne? şeyim var zaten. Orayı çektim. Teşekkür ederim. Güzeldi, çok güzeldi. Kaç yaptık? Altıym aldık şu an. Altı almış oldum. Eğer neyse. Dur bakmam. Buzi adamlarını öldürüyorum ama riyahlar var. Yani AK-47 taşıyorlar dostum. Yarım vardı. Lise. Bana verseydin AK-47 hiç bir sorunumuz olmayacaktı. Sorunumuz varmış gibi. Buzya yakındır. Öldürmeyin ha. Adamı ezmeyin lütfen. Haydi bakalım boz ya. Ya ile çocukların başı. Patronu. Right. Ele başı. Ele başı ne ya? Baş ele ne ya. El başı mı? Ele başı. Ele gelen baş mı? ele gelen baş okşanır mı diye ne diyeceğim yani. Herhalde ben bende de oluyor arada ama ölüyorum hem öyle olduğunu bu. Uhu. O parkingin de ser ya. Ah, we're here. This way. Strange. This gate is usually locked. Aha. Stick close. Neden sadece ikimiz gidiyoruz? Neden çevrede hiç koruman bir şeyin yok? İlginç. Oh man, Woolsey, what's got so spooked? Oh, oh sorry, didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The wiped out. Dai Dai Lo, uh, forgive me. I was too scared to fight. Dai Dai Lo, anan. Enough. What çekerken söyleyeceğim bir şey benziyor. <gülüyor> Dai Dai Lo diye diye <gülüyor> <Kim> tutuyorsun <gülüyor> falan. <gülüyor> ne kadar cesur askerlerin varmış hemen geri çekildi şerefsiz ya. Gelin olan şerefsizler. Hadi bakalım. Hocam ben yanmıyorum ha. Bunları alabiliyor muyum? Öldünüz şerefsizler. Bunu aldım mı ben? Vuzu gel tamam sen orada kalabilirsin bu hiç sıkıntı yok benim için. Sniper öldü, merak etme. Hocam sen azıcık bekle, ben şu mermileri alayım. Bekle lan, mermileri alacağım. Hiç saygın yok bu mermiye. Uzay hemen orada. Beş dakikada bitirdik görelim. Öldürecek miyiz onları yoksa yerimize mi ulaşacağız? Ben Bu bir iş becerim mi Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç! Patlayacak patlayacak patlayacak! Oh. <gülüyor> yani şu an... Stres yaptım azıcık bir stres yaptım. bu para mı aldık? Para aldık de hadi bak para aldık de. Şimdi 30.000 e, Wang arabalar için gerekiyor dediniz. 50.000 de şey için gerekiyor dediniz. Hocam öldüreceğim ben seni kusura bakma çünkü. Niye laf atıp? O işte lafat dediğim, lafat atıyorsun dediğim adamın arkadaşları ezdik az önce arabayla silahı için ama silah silahtı yani ben yanlış yana geldim. Belirli pratik kararlar verilemedi bugün. Çok merak ettim. Burayı ismini çekebiliyor muyuz acaba? Hayır hayır bu araba benim. Arabaya sulanıyorlar. Fark ediyorum böyle şeyleri. Fark ediyorum böyle şeyleri. Suslandıklarını fark edebiliyorum. Sanacaklar. E, biz güzel bir yerdeymiş ha. Hemen resmi çekilen bir yerin yanındaymış. Yani. Or orayı da fark edememişim. Böyle küçük güzel bir detay olmuş bizim. Geri bakalım. Seagir'e bakalım. Bugün Woosie'nin görevlerini tamamlayacağız. Akciğer kapasitesini artırmamız. lazım. Akciğer kapasitemiz bizim tam mı? Yok bizim kondisyonumuz tam değil mi? Bizim görevlerini yapacaksak bir de frame rate'i kapatacağız. Frame rate ise ilginç bir durum yani. Yoksa akciğer e, yüzmekte zorlanıyoruz evet. Akciğer kapasitemizde sıkıntı yok. Yağmur yağar, yağar mı? Kar değil de içeride, içeride hava. Aa, ha, arabanın üzerine düşen şeyleri gösteriyor bak. Yağmur damlalarını güzel. Rand faali. Hey, boys hey, in He How you doing? <gülüyor> uh-huh. Ah-ah Kong has sent word from Kowloon. A uh -huh. Vietnamese crime family, the Danang boys. Oh, <gülüyor> çok iyi lan bunların. <gülüyor> müzik ismi gibi. Let me explain the cowardly attack on the Blood Triad. <gülüyor> There may be some trouble ahead. The sheriff would like a package retrieved. A courier has left it in a kurye diyorsun, bizim hocam. Kuryelik bizim işimiz. Hem kuryelik yaparız hem de kuryeleri alırız. Bizim işimiz. Kurye kurye söker. <gülüyor> <gülüyor> Ben, orange grow, man Orange Grove man Orange Grove ha Orange Grove <gülüyor> <Hiç> Okay İstemede <sevmedim, ucağım, gülüyor> <seni>. o <Hiç> jam'sin İstemede <gülüyor> o Ey olaceğiz Çıkıyorum, gerim çekti şimdi Hava alanında o parkta olan arabayı aldım. Aa ha, hava alanda alacağım. Oğlum bak yine siziz. Açıkta bırakıyorsunuz bunları. Ha öldürmüşüm zaten. Şuna bak mermiyi ikiye katladım da. AK-47 mermisini ikiye katladım. Ha ben burada şeylerle savaşacağım anladım. Hocam AK-47'de olan var. Görüyorsunuz. Benim böyle alınıyor. Öldü bu. Ölmedi. Öldü mü? Ölmedi mi lan? Hayır, hayır. Hocam ne yapıyorsun ya? Ne durumdasın? Heh, ölmüş. Motorun üzerine ceset taşıyorduk yani az önce. Görüşürüz. dostlar. İyi bakalım. İnsanları öldüre öldüre cephanelik kuruyoruz kendimize. Müttefiklerimizin askerlerini öldüre öldüre. Gittikçe İngiliz'e benziyoruz ha. İngilizler ve İngiltere ve Fransa'ya benziyoruz sürekli. Haydi bakalım. Zırhımız güzel, canımız da güzel, her şeyimiz güzel. Sesim fazla çıkıyormuş gibi geliyor. İnşallah sesim fazla çıkmıyordur. Bir feedback alırım sesinin şeyiyle ilgili. Ama sadece iyi falan yazdığınız zaman yorumlarda ben anlayamıyorum iyi olan ne diye. Çünkü bazen çok geç okuyabiliyorum, bazen çok erken okuyabiliyorum. Ne az önce? kadar oluyor yine. Ben nereden gireceğim? Arkadan gireceğim. Yok, önden gireceğim. Tamam. Anladım. Ses iyi falan diye yazarsanız veya kötü diye yani sorunla birlikte yani ses çok kötü hocam falan demeyin de yani bir şeyimiz varsa anlayalım yani. Ben senin fotoğrafını çekmiştim değil mi? Ben buradan bir motoru mu alacağım? Ne alacağım? Ben buradan bir kamyonu mu alacağım? Sarırım bir kamyonu alacağım ama emin değilim. Selam. Ha Bebeleri almıyorlar. Biraz uçmayı öğren sonra gel. Tamam. Yanlış yere gelmişim zaten. olana gelmeyecekmişim. Arabayı al. Alalım. Arabayla iyice ilerlemeden önce herkesi öldürürüz herhalde. Her zaman yaptığımız gibi. Çok yapıcı bir ideolojimiz var gördüğünüz gibi. Burada bir yerde silah minaf bir şey yok mu dedi. Araba da güzelmiş. Böyle bir keşfetmek isterdim ama Bu bir tuzak dağınan boyu çıkışı kapatıyor, öyle mi? Var mı birisi? Başka Mikrofonu çarptım az önce. İnşallah sizin kulaklarınızı şey yapmamışımdır. Yani mikrofonun standına çarptım. Yani adamı öldürüp arabayı duvara çarpmam gerçekten şey oldu. alayım onu ben mermilerini Bedava mermi payılırım. Mermi harcayarak mermi kazanıyorum gördüğünüz gibi. Şuradan da hemen yola çıkayım. Ya siz yardımsever, hayırsever bir... Binko için çalışıyorlar. Bak Binkoya bundan sonra şey yapacağız. Ne uygulayacağız? Boykot ha. Binkoyu boykotlıyoruz arkadaşlar. Binkodan ünlüten bir şey almayın. Linko için taşıyım. Selam. Alayım ben onu. Teşekkürler. Şimdi seni sana geldim. Siz çok gömert insanlarmışsınız gerçekten. Mermileriniz her şeyiniz Müthiş yani ben bayılıyorum size çok teşekkürler. 1293.30 Enfes şu an her şey çok tadında. Yatırım bu. Para kazanmak için para harcayacaksınız. En azından bu senaryoda mermi kazanmak için mermi harcayacaksınız. Selam. Diğer tarafta da var mıdır acaba sizden? Kendini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, adamlar yola blok koymuş, blokaj koymuş şey koymuş. Polisin şey yaptı olaya bak. Yolu kapatmışlar ben şey yapıyorum. Yıl açmak isteyen ben... ...tuşlu oluyorum. Yazık be. En azından burada bir şey yok. Nerede bu? Sahil yolu boyunca gidersem... Aynen. Dümdüz sağa döneceğim. Buradan değil tabi ileriden. Sonra başarmış olacağız. Aha. Hocam? Hayır, hayır hayır hayır hayır. Hayır. Arabaya bin. Arabaya bin. Fail mi olduk lan? O, o CJ. Arabaya bin CJ arabaya bilsene oğlum. Fail <Gülüyor> olduk sanırım ha. Patladı lan bu araba. Ya motor patladı. Bizim de aslında bir eksikliğimizden, zayıflığımızdan olmadı bu durum. Yaşanmadı. Tamamen düşmanımızın fazla zayıf olmasından dolayı bir şey yaşandı. Gerçekten çok kötü. Markalar kullanıyorlarmış. Araba olarak. Motor olarak. Büyük sıkıntı yani gördüğünüz gibi kötü ürünlerin kötü markaların insanları düşürebileceği zor durumlar böyle oluyor zor durumlar diyecektim Bir yere Erzurum'a da bağlayacaktım anlamadım Tek kurşun arabayı patlattık ya Ben böyle bir gücümüz olsun da şu görevde olmasın abi neden bana daha önce benim var olmayan gücümden neden bana bu görevde veriyorsun Hocam selam beni dövüyorlar. Polis me memur bey. Memur bey. Ne oluyor oğlum burada? Gel gel gel vur vur. Gel gel vur vur. Aynen aynen gel gel gel vur. Gel aynen aynen aynen gel vur. Gel vur. Gel, vur. Gel vur vurursanız ayağı o Neyse. Devam edin beyefendi. Onları da alayım. Pilaş. Memur Bey, Allah aşkına Memur Bey, yapmayın şunu ya o. Ellerinde otomatik tüfeklerle Kurulmuşlar yola. Arabalarıyla yolu kapatmışlar. Beni bekliyorlar. Hah geçti güzel. İnşallah aynı şeyi yine yaşamayız ama. Gelin bakalım. Emorbey lütfen yapmayın. Ay, ayıp çok ayıp. Çok. Oho! Çok ayıp be. Peşimden gelecekler. Elipsizler. Aa geliyor. Polis motoru. Gelme ulan. Ya bu herifler peşime motorlara takılmışlardı. Ben kendimi savundum ya Ay şu da peşimden gelecek. Beni geçemezsin lan. Ben araba okulunu bitirdim. Sürücü okulunu bitirdim. Araba okulu. Arabaları nasıl araba olacağını gösteriyorlar az daha iyi araba olacağını falan gösteriyor. Bunun animesi fan yapılmalı. Ve girişinde bir sürü gaza basan araba, çeşitli spor arabalar. Onlara ders veren, öğüt veren eski model klasikler. Düşman olarak düşman kim olacak? Illaki bir yarış olur. Bir yarış olur. Ben böyle güçür güçür bir spor araba olur, böyle son model. Anladım. Ben bitirdim görevi. Teşekkürler. Altı bin dolar. Çok az aldım. Çok canım sıkıldı bu kadar az aldım için. Ah, burada bir şey var mıdır acaba? Resim, resim, fotoğraf, şey... Bu pizzacı, sen de... Haa! Gördüm. Lan Fiyaro'nun katil noktalarında, çekilecek noktalarında şey yapıyoruz. Burada var mıdır? Haa! Çe şey, farklı görünüyor. Burada da vardır eminim. Burada yoktur ama içeriye gireceğim ben. Ve tuhaf bir mekan verdiği bir gün. Allah Allah. Alo. Catalina, kapat kapat. Boşver ya, hiç çekilmez. Gerçekten hiç çekilmez ya. Burada araba yok muydu ya? Sadece görevde mi araba oluyordu? Vardır diye düşürdüm ama yokmuş. Ben çalıp kaçardık. Arada domuz deyip kapattı. de gelir misin? Burayı çekeceğim. Artı üçüncü ekran bu arada çalışıyor artık. O yüzden yayınlarda devam edebileceğiz. Ne yayın yaparız, ne zaman yaparız, ne ederiz bilmiyorum ama bakacağız. Bunları bir keşfetmek istiyorum, bakmak istiyorum. Güzel yerler. var. Mur Bey. Mur Bey. Yok mu ya? Doğardır o zaman. Fotoğraf bir şey. Fotoğraf çekilebilecek bir yere benziyor. Birisinin burada selfie çektiğini görebiliyorum. Hayal edebiliyorum. Hayal etmesi kolay bir şey için araba yok böyle. Park edilmiş bir araba yok alınacak, şey yapılacak. Otobüse binsek ya. Burası peki? Oğlum şurası bir yer ha. Zaten buradan, buradan fotoğrafını çekmiyoruz ki. Burası güzel bir yere benziyor. Yine azmeyin lütfen. Görüyorum. Bir da bir yere benziyor ölmeyiz bu gece. Her donmaz. Ey. eksiliyor. Ben her videoda diyorum ki ben bir şeyler diyeceğim videoda. Danras'ta dan da yemiyorum. Buralar da güzel gelmiş ha yani şaka maka bu vesileyle buralarda gezmiş oluyoruz. Güzel bir park falan böyle önü. Arabada bulsak şöyle bir park edilmiş park edilmiş bir araba istiyorum ama ben ben ilerleyen vatandaşın işine gücüne bakam vatandaşın arabasını almayacağım ya. Lan siz. Neyse. Neyse. Neyse. Uğraşmayacağız polisle. Şu an polisle uğraşmayacağız. Bunu yapmamıza gerek yok. Lütfen doğru düzgün koşturun. Lütfen doğru düzgün koşturun. Bu Yukarı çıkalım. bak koştura koştura şehirde geziyoruz ha. Flaking B'de gireriz. Bir şeyler alırız. Tek şey nerede? Verdim <gülüyor> acaba. Bir yere geldik ya. bu Nasıl tam fotoğraf çekilecek bir yere benziyor ama, evet toplumdaki bir aksiyonu çekeceğiz. İçin tekmeme gerekiyor. Ahpaptı da, polis. A Caesar. Alo, yok abi almayacağım. Ya abicim işimiz gücümüz var, hayirs. Aynen. Kaç defa diyeceğiz ya, kaç defa şey yapacağız ya. Girerimler, şeyler yedim. Ben falı bizi acıktırdı, şeyler ye. Bu işimizi gücümüzle toplarız ha, paramızı falan toplarız. En büyük en büyük menüyü vereceksin. En büyük menüyü vereceksin. Salata değil en büyük menü. Ben bana çöp ver çöp ben çöp yiyeceğim. Evet aynen o. İyi görüşürüz. Üpüde ilimize göre artık dışarı çıkabiliriz. Oo her tarafım tutuldu ya. Yolculuk dündü. Dün, dün, bugün, bugün diye saçma sapan bir laf söylememe gerek yok. Yani yolculuk dündü, dönüşüm ve dönüşüm ve herhangi bir taksi hiçbir bulamadım, bu şekilde bulamadım. İlk önce şöyle bir yere geldim. Ben Cars'a doğru gidiyoruz bu şekilde, gidelim bakalım. İlk önce otobüsle bir yere geldim, orada indim dedim oradan taksi bulurum, oradan taksiyle dönerim çünkü yandım 15 kiloluk bir çanta var. Ben neyse anlatayım bari, burada da anlatmıştım, anlatmışımdur bir videoda da. Ya videomu saklıyorum artık, zaman nasıl iş, işliyorsa. Yeterlerin, kayıtların öncesindeki akışta. 15 kiloluk çanta yanımda, herhangi bir taksi bulamadım. Metroya bindim, evime yakın bir durağa geldim. Orada indim, yine taksi bulamadım ki taksi bulabileceğim bir duraktı. Bulamadım, otobüsü bekledim otobüse dönme. Otobüs durağından sonra yine de yine de yürüdüm yani. Böyle bir şey de var. Ben yani buraya kadar gelmişken dönüp sevleyeyim bari. O yüzden böyle elim kol merim falan ağrıyor. Çanta da sadece çanta hani şey falan da değil. Tut sürükle falan böyle bir şey de değil. Yani çanta sadece. Azıcık güvenmiştim. Olabileceğime. Ran faali de böyle sevledikten sonra. Ee, bir dolaşalım ya. Şöyle bir işletmelerimizi dolaşalım ya. Zero'ya bakalım. Zero ne kadar yapmış? Zero 5 bin mi yapmıştı? Bunların 5 bin yapmıştı. Yani bizim 80 bin ihtiyacımız olacak. 30 binde Venkars için. 50 binde ee, 40 de mi? Şey için. Ne kadar yapmışsın? ho bebeğim evet. Hiçbir şey yapmadan şu kadar aldık mesela şu an. Polisin... Yo polis yıkadıktan sonra tükürürüm ben böyle işte emekli olacağım deyip geri gitti. Ben bu için fazla yaşlıyım hafif deyip geri gitti. Darım San Fioro böyle bir yer. San Fioro çılgın bir yer. Bayılıyorum buraya. Nerede inecektik şimdi biz aşağıya? Sanmıyorum. Burası mıydı? Bakalım ne kadar toplamışız. 2000. Yo. Eğleniyor muyuz? Şimdi otele gidelim bakalım. Otelden ne kadar toplamışız? 2000 de buradan topladık, 2000 de oradan toplarsak enfes, her şey harika olacak. Yani bugün 8000 dolar TL diyecektim. TL değil. Dolar. Kutlamış olacağız. Yarışlar açılırsa yarışları tamamladığımızda bayağı, yarışlardan yani bayağı alıyormuş Onu da yapmak istiyorum. Neredeydi lan şu? Ne taraftaydı? Buralarda bir yerdeydi değil mi? Buralarda bir yerde olmaz. Burası yok acaba? Yok yolun, yolun bu tarafının boş olması lazım. Otelin önü azıcık boş olacak veya önünde mi azıcık yol olacak? Görsün mü? Gidince anlarız. Şuradan bir sağ yapalım. Ne devamında mı olacak? Yolan çekilin ya. Sen değilsin ama az ileride belki. Arabanın içine ettim. bağlam içine ettim. Hah buranın hemen yanı. İşletmemizin de nerede olduğunu öğrenmiş oluruz. Ha pizzacının hemen yanıymış lan. Evet tam burası. 2000 Oh mis mis mis mis mis. Aaa Valiye bak beni arabadan atacak beni kendi arabamdan çıkaracaktı manyak bir şey. Neresi lan bu? Ne çekeceğim ben bunu? Ben çektim mi burada çekeceğim? Ah neler çekeceğiz gibi konuşacakmış ama döndü. Burada bir yerde sanki. orada. Neye kaçıyorsunuz ya? Ne oldu ya? Ben <gülüyor> gökyüzünden en fazla ya. Alayım merhaba oğlum. Teşekkürler. Bu yanına gidip seveceğim artık. Ben dayanamıyorum daha fazla. Korkuyorum bir de çünkü. Şimdi Vuzin'in görevlerinden bir tanesi bizi Ormana götürecek, motorlar falan filan. Bir kukurya görevi daha eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bir diğer de bizi... Nereye gitti? Ne, yap ne yapacak ya? Yani? Denizin altına götürecek, evet. Akun edeceğiz bir ara. İnanılmaz yani kullandığımız araçları boyunda. Bu araçların geldiği nokta diyeyim. Gidiyoruz ha, 45 binle başladık, 65 bin e yükseldi. Tabi ev aldıkça güvenli ev aldıkça hepsi bir şey olacak ama. Hayır hayır, böyle öyle bir şey. Lan yanlış yer etmişim. Neyse. Görüşürüz memur bey, ben suç işleme gidiyorum. ya yani muhtemelen suç işleyeceğim. 3 artı. Artar artar çünkü. Yedik az önce yediklerimizi eritiyoruz. Lütf. we should lure these lizards out into the baking sun. followed here. The boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why don't you cruise on out of here, lead them to a place quiet and cap flat asses. No offense. None taken. Refine <gülüyor> <Öyle> Farley <mi? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel bakalım. Tuzak aracını. Kırsal bölgeye sür. Okay araca zarar vermemeye çalışmam lazım. Çünkü diyecekler. Mesela bölge değil Angel Pine değil mi? Araçtan sakın inme. Anlaşıldı kumandanım. Anlaşıldı. Diyor ki arabayı sağlam tut. Azıcık sıkıntılı bir durum olabilir bizim için. Anayola bağlanırsam güzel olur aslında her şey. Ama senin anayola bağlantı kaçırdım ben az önce. Ben başka bir yere gitmem gerekiyordu. Mesela. Golf sahasında aslında da bir şeyler yapacağız ama. Aa biz daha e, evet. E, CJ'in yeni kız arkadaşıyla da bazı aktiviteler yapacağız. Çünkü onunla fullleyince öldüğümüz zaman e, bir, şey bir şey mi kaybetmiyoruz? param kaybetmiyoruz, silah mı kaybetmiyoruz? Öyle bir şey olacak sanırım. Kendisi bir hemşire olduğu için erkek arkadaşının silahını ee, kanundan koruyabilecek. İlginç gördüğünüz gibi bizim orada olmamıza gerek yok. Orada bir suçun işlenmesi için. Şehir bunu kendi başına rahat rahat yapıyor. Ne yaptım ya? Nasıl yola girdim ya? Bu şu noktada soramam azıcık ilginç. Ben nasıl bir noktaya yola girdim ya? Ne zaman bu kadar kanunların dışına çıktık? Ah daha düzgün, daha düzenli, daha yasal bir hayatım olamaz mıydı? öyle çocuklarım rahat rahat yaşasın, dert etmesin, aa polis, çeteler, o bu diye, hoş borcumuz yok, eşeğimiz iyi de. Azıcık geç sordum bu soru yani. Şurada bir Desert Eagle var dediniz, azıcık aramak gerekiyor dediniz. Peki dönüşte bakarım bilmiyorum. İnat inat yaparsam, ulan orada ben aradım bulamadım ama şimdi baştan arayacağım falan dersen belki. Anladığım kadarıyla bu aracın içinde ram faaliyenin olduğunu düşündürtmemiz lazım bizim karşı tarafa. Okey. Olur. Ah be Angel Pine, Angel Pine artık benim evim gibi bir yer ya. Fazlasıyla iş yaptıktan sonra burada Gerçekten Angel Pine'da evimdeymiş gibi hissediyorum yani. Aha. Yerler şerefsizler. Kontrol noktaları boyunca ilerle. Anladım. Araçtan sakın inme. Tamam inmem dayısı. Vuruyorlar yani. Eğer kapıları fazla hasar görürse motorcular aracın içinde seni görecektir. Seni aracın içinde görecektir ha. Tamam anlayacaklar yani vav wow, bu bir falan diye. Hazar görmüş araçta motorcuları fazla görünmüyor. Aksi halde kimliğin açığa çıkar. Tamam, sıkıntılı değil. Yani şu an iyiyiz. Motorcuları nasıl şey yapacağımı biliyorum. kasıyoruz arkadaşlar. Sol taraftan gelirlerse sola yanaşıyorum, beni geçemiyorlar. Sağ taraftan gelirlerse sağa yanaşıyorum, beni geçemiyorlar. Onlar da şu an çok ilerleyemiyor zaten. Onlar da frame rate'in ee, ne yazık ki. Ee, lanetine kapalım. Oooo <gülüyor> oh, oh, oh, oh, bebeğim hayır. Bak buralarda Bigfoot var ha. Söylemeyi de de daha sonra. Onları diyorum yani. Belki yakın zamanı size de. Dedim. Bakalım. Belki demişimdir. Hiç bilmiyorum. Ama akışın nasıl işlediğini hiç bilmiyorum. Belki de asla demeyeceğim. Ondan. Bir daha Bigfoot'a ona çıkmayacağız yani. Belki. Who knows? Bak, o kapıdan o arabanın kapısı açıldı. İyiyiz ha. Ama buradan sağa dönecek. Yol boyunca gideriz sanıyordum. Bakın hayat abi. Enfes. O diğer şey ne tarpta? Tam yine bizim tarafta. Motorcular hala geliyorlar. Bunlar. Diğer motorcu ne oldu? Motorcular kaldılar. Kendisini eledik sanırım. Motorcular no more. Artık yok. Düşündüğümden daha gidiyoruz bu arada. araba ağzını burnunu kırarım diye düşünmüştüm ben. Beceremem sağ bırakmayı diye. Yaptım. Yaptım. Bazen arabalar tek kurşunla da patlayabiliyor ama. Gelin ulan şerefsizleri. Gelin bakalım. Gelin gelin. Bak bak salaklara bak. Aynen gel. Gelin bakalım. Bakın bakalım orada mıymış? Alo. Motorcular hala burada. İyiyim çok teşekkür ederim bebeğim. Çok basit yani. Bay Ramp Fali. Tamam See you later, man. Hiç alıp sorgulama bir şey yapalım bir köşeye sıkıştıralım bir şey falan yok. Uhu 8000 dolar nice. Bandım. arkasında bir şey var. Mı? İçi nasıl pek? Basave falan şey olmaz mı? 24/7 ha. Devam dostum, et evet, burada. İlbiller. Hi Hiçbir şey yok. Bir geçelim böyle. Oh mis gibi. Görüşürüz dostum, kendine iyi bak. İbaren e girdi öylemi. Yolda bir yerde seyirleriz. burada seyirleriz ondan sonra geri döneriz. Sevliyoruz çünkü hem zaman geçiyor hem de e, kayıt yani güveni almış oluyoruz kendimizi. O iyi yani. Ah, şuradan geçelim ha. Geçemedim. Kesinlikle geçemedim. Heyecanlanmıştım da geçelim diye ama geçemedim. Olmadı. Wow wow wow memur bey sakin. Ben bu arabayı bırakayım. Şuradaki motoru alayım dönerken değil mi? Aynen. Enfes. Buradan atlamamız yok mu be? Böyle hu Hiçbir şey de vermediler ha. Üzüldüm yani hiçbir şey vermediklerine. Olsun ben buradan yola dönerim. Sen CJ, sen de ilginç bir karaktersin. da şu çukur bu ya, işte motor geçemiyor. Sanki motorun geçmesi için çukur açmışlar gibi konuşuyor. <gülüyor> Aha. Hüftan bir aşk ya. Evindeymiş gibi hissediyorsun. Oyun oynayıp umutlanıyorsun. Vay be diyorsun. Sana bakın. bakıp. Hayat bunun gibi de olabilir diyorsun. Ama güzel hayat güzel diyorum. Bir kadar kötü değil diyorsun. O kadar kötü değil en azından. Yani benzer şartları var şimdi. Gördüğümüz şeylerin bir kısmı benzer. <gülüyor> bir Rockstar'ın yaptığı bir absürt bir... ...oyunla gerçek hayat arasında benzerlikler görünce de insan bir üzülmüyor değil. Ama ne yapalım <gülüyor> yapacak bir şey yok. Bir şekilde şey yaparız. Ha missionary şey hill, şu golf sahasında mı bir girsek acaba? Hayır, hayır oraya. Çok korktum. Üçecek diye çok korktum. Eminim çünkü golf sahasında bir şeyler vardır. Değil mi? Golf sahası burası mı lan? Evet golf sahası dümdüz gidince sol tarafta kalacak. Dümdüz gidince sol tarafta kalacak da ben biraz fazla sol şey yapmışım ah. Lan CG olmalık yerde düşmüyorsun. Olmalık yerde düşüyorsun. Düşeceksin dediğin zaman Düşmüyorsun. Golf sahasında böyle insanlar mı geziyor? Okey. bir şey istemiyorum. Golf sahasının bir yeri yerine fotoğraf çekilebiliyoruzdur. Şunun fotoğrafını çekiyoruz. eminim. Ya, ya bir yerde sanki vardı fotoğraf değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Yoksa golf sahasının fotoğraflarını çoktan çektik mi? Yok ya vardır. Burada bir yerde vardır. Avispa Counter Club. Aha. Bakın. Kamera. Bu gol sağa. Kamera almama gerek yok. Sınırsız kamera mı var sana? Şurayı mı çekeceğim? En iyisi sağa sınan Tenis havasının üstünü çektim. Tenis havasının üstündeki hava kütlesini çektim şu an. Demek ki para ediyor. Güzel. Gidelim bakalım. zimonun bunun. Uzi ay Hayır Woozie'mizin. Görevlerini yapmaya devam. Ne kadar yaptın lan? 1200. Yol like'ı alayım dedim. Şöyleyim şuradan. Şimdi. Neredeydi? Ah, aynen buraları bir yer. Ha, azıcık uzak mıymış? Kız ne seviyordu ya? Yani? <gülüyor> et miydi bu? Bilmiydim. Ne, ne seviyordu? Bu? Biraz sonra anlarız. İlk dateten anlarız. Bununla ilişkileri geliştirmeye çalışacağız. Sanfiyar'dan çıkmadan bununla ilişkileri geliştirmiş olacağız. Sonuna kadar getirmiş olacağız. O avantajı alacağız. Ondan sonra halledeceğiz. Ölünce bir şeyleri kaybetmek istemiyoruz. Fark etmeyeceğim. Ya ölünce. Ulan ölünce zaten. Devam etmiyorum ki ben kayıttan açıyorum. E, gerek yok o zaman. Değil mi? E, gerek yok kayıttan da açıyorsam. Devam edebiliriz. Bu Zemo'nun görevlerini Ha şimdi acaba şey mi gelecek? Gemi görüyorum ben. Olsun bakalım. Amphibious Assault. Anladım. something taken care of. What? Doğaltında yüzmeyi öremem gerekiyor ha. O zaman şöyle yapalım. Bir görevde... Buradan değil... Şuradan... Yapalım. Sonra hallederiz. Sonra yüzmeyi öğreniriz. Onun görevi ne olacak acaba? Mike Torino mı olacak görevi? Zatenim gidip Torino'yu kurtaracağız. Hiç hatırlamayacağım. Bir kez daha havalanla gireceğiz. Bir kez daha bir şeyleri yok edebilme içgüdümüzü olduğu gibi seyredeceğiz. Seyredin mi ben okeyim okay böyle şeyleri? Yes, yes. Dur, dur artık, dur, okey. Siklet tecrübesi artı, güzel. Güzel, şehirden çıkmadan önce yapacağımız şeyler var çünkü. Lan şehir çıkışan yaklaşıyoruz ya. Burada beni üzmüyor değil yani. Mike Turner, hadi bakalım. Pump bebeğim. Hayırdır? baby. Take it. And just lay back and Hey, başınızın belaya girdiği insanlarla ben birlik olmak istiyorum ya. I öyle. it. I'm stupid. Someone's on to Mike. Mike. What? Oh man, who are you? Okay, just keep talking. Hey Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Let's bounce, Adia. Oh man, they taking the yay shipment and the van, and Mike's still in the back. Well, what are we gonna do? How the fuck are we going know where He's he is? He's got his phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. All right. I, I think did. bounce, bounce. Let's bounce. You choose me, we just. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. Yani şey geldi. Cizi gelecek Bırakın ne oldu? this He and What is that? building site or something? a building site in Aynen benim bizzat benimtim temizlediğim bir inşaat sahası var. İçer girip bütün inşaatçıları öldürdüm. Mühendisi veya artık her kimse lağ boyunca tıkıp üzerine çimento döktüğüm bir inşaat sahası var orada değildir 20 dolar kazandık kan bu şekilde yardım ettim memur be ne kadar kazandım söylemedim hey. bu kimse yapacağım bu Burası boş Gördüğün gibi ben boşalttım burayı. Bak şunun içinde birisi var. Hadi bakalım. Ha şuradan geçeceğiz? Bir yerden hemen sol yaparsak geçeriz. Aynen öyle, geldik. Depot to the airport. Aslında güzel bayağı güzel e, tasarlanmış bir görev ya. Bir güzel aksiyon var. Film tadında bir görev. İyi düşünülmüş bazı şeyler. Hey, Mike. <gülüyor> the closer we get, the stronger the signal. Sinyal the kullanıyorum şu an. Sinyal sürekli artıyor. Oraya da gidiyoruz lan. Oğlum nereden geldiniz lan siz? Oğlum neden oraya gittiniz lan? Vur <gülüyor> vur vur vur vur vur vur vur vur vur öldür. Gel gel gel gel gel gel gel gel. Yeni mi polis abi? Hayır hayır şunları alacağız şunları alacağız. Ulan silahlar alacaktık be. Selam Mike Tornado. Hey, come on, hurry up. Ben senin yeni en iyi arkadaşınım. Selam. Hey Charlie, bu is a setback, 20 This Bu i aktöre de bayılırım ya. Yok hocam, öyle değil, öyle değil. Bak. Burada var. Aynen bunu şey yapıyorsunuz. Hadi gelin bakalım. Polisler gelmeden önce uçun buradan. Lan biz neden aldık o zaman bu arabayı? Polisler gel, gelecekse. Bir yıldı etmiş ki daha. <gülüyor> zaman fiyadı herhangi bir gün. Arabanın kıçı yine sağa sola oynuyor çünkü deviyor. Ya. En yakın pen spray nerede? Yola gireceğiz. Oo, yok yok yok öyle bir şey yok yok yok öyle bir şey yok. Oğlum. Neden yaktık lan vanı? Madem böyle olacaktı, madem bir şey beceremeyecektik. Neden yaptık ya biz bunu? polisler yine peşimize düştü. Onlar da bir şey yapabilirden değil de. Bizim oradakine gideceğiz abi. Yani. Mahalledekine gidiyoruz. İyi. İyi bari. Benz spring'le bir tane polis çıkarsa harika olur ha böyle bir. Muazzam bir strateji yapmışlar orada. Stratejik bir dev domza Hadi bakalım. Oh, mis. lazer domza dön. Hemen efendim. Çıkış yok. Pekalar var. What yaptık. <gülüyor> I've been Los Santos my family, What? Hey get struggling and concentrate on the road. Carl Johnson, huh? Hmm. enough here. Hey, was dub in there. Better still be here when Shut the fuck up. Burada bir şeyler olabileceğini düşündüm ama. Bilse falan böyle bir. Bon. Binsene. İyi bakalım. Güzel. Şurada inelim. Umarım sürüş yeteneklerim sizi korkutmuyordur. Ben sizinle birlikte çalışmaktan çok keyif alıyorum. Az önce evet okyanusa düşmek üzereydik arabayla birlikte ama böyle şeylerin yaşanmayacağına dair herhangi bir garanti de veremiyorum ne yazık ki. Yine de belirtmek isterim ki sizler hayattaki güzel detaylarsınız. O yüzden ha, evet. Gidiler. Görüşürüz dostum. 7000 dolar. Güzel. En yakın ev nerede? Puzi'nin evine gidelim uzay. Kuzinin yanındaki eve gidelim. Hayat güzel yani kısacası Hayat keyifli. Aslında öldürmek istediniz. Çünkü size ihanet eden arkadaşlarınızla birlikte Çalışıyor oldukları için öldürmek istediniz. Ama bunu yapmak için de Gizlice aralarına sızdınız. Ee, bir grup Çeteci, suçluyu, e, çeteci, suçlu, casus ile birlikte çalışıp, onları bir şeylerden kurtarıp, bir süre sonra, bir süre boyunca tehdit edelim. Sonra hep beraber, hep beraber, eee, alo, ayrılmasın, arabalar ediyor beni şu an, hayır, girip sevileceğim ben ya, videodayız Cesar. Sürekli sürekli rahatsız edip duruyor Elif ya rahatsız mıdır nedir. Güzeldik. İyi insan ama. Lan artık ya. Gerek yok abi biz yapmıyoruz onu ya. De. Evet. şey, şey yapmayacak. Sizce de salondan sizce sizlere böylece veda edelim. Ve dostlarım izlediniz. bölüm bölümüydü. Başka bir şey dememi de beklemiyordunuz herhalde. Bu GTA 4'ün veya Skyrim'in veya whatever başka bir şeyin başka bir bölümünde değil de bazen bazı şeyleri söylemekten çok keyif alıyorum herhalde e, <gülüyor> beğenileriniz ve yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim e, sonraki defaya görüşmek üzere yine linkte bir sürü güzel şey bulabilirsiniz korku oyunuma dair korku bloga dair korku oyunumuza dair e, bir sürü güzel şey bulabilirsiniz sonraki videoda sonraki defaya görüşmek üzere hayatta yüksek çözümde mutlu mutluluk almanız değil bay bay bye.